Bak Cenab-ı Allah diyor ki, Rad Suresi 42'de şeytanın Allah'a sınırı. Bu yurdun sonu, dünyanın sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir. Yurt duran bir yurttan bahsediyor. Bu yurdun sonu kimindir? Yani bu yurt kime aittir? Kimlerin kontrolündedir? Allah kimlere vermiştir? Bunu bilecekler diyor. Ne zaman? Pek yakında diyor. Allah için 1400 sene, 1500 sene uzak bir vakit değil. Bu ayetin ifadesi önümüzdeki yıllarda tahkuk edecek. Zulmetmekte olanlar diyor Allah, şu ara Suresi 227. Zulmetmekte olanlar, yani decceller nasıl bir inkılaba uğrayıp, inkılap Yeni bir değişim, yeni bir hal, yeni bir anlayış, yeni bir hayat. Nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceklerini, yıkılacaklarını, yok olacaklarını, etkisiz hale geleceklerini pek yakında bileceklerdir diyor decceller. Şimdi bunu da görecek insanlar. Pek yakında, bak Allah buna da pek yakında diyor, buna da pek yakında diyor. 1430-1440-1440. Allah için uzak değil. Ama 1440 tabi çok önemli bir tarihtir. İnşallah. İsra Suresi 81 Şeytandan Allah'a sınırın. De ki hak geldi batıl yok oldu. Mehdiyet geldi mi deccariyet gider. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Yani batıl mutlaka darvinizmin materyalizmin mutlaka yıkılır. Yani 100 yıl direnmesi, 150 yıl direnmesi önemli değil. Mutlaka yok oluyor. Bak hiç şüphesiz diyor Allah. Batıl yok olucudur. Arap suresi 137. Kendisinde, kendisine bereketler kıldığımız yerin Türkiye'de bunun içinde. Türkiye, Suudi Arabistan dahil, İsrail dahil, Filistin dahil, Mısır'a kadar. Kendisinde bereketler kıldığımız yerin doğusuna, batısına da o hor kılınıp zayıf bırakılanları, Mehdi ve talebeleri Bak hor, hor kılınıp, Mehdi talebeleri hor kılınacaktır. İnsanın tarafında horlanacaklardır, Mehdi de dahil. Ve zayıf bırakılacaklardır. Hakaretlerle, iftiralarla, komplolarla kim mesela mahkemeye verecek, kim hapsetmeye kalkacak. Kim onları savcılıklara e, ihbar edecekler, mahkemelere, ezmeye çalışacaklar. Zayıf bırakanları, onlara mustazaf diyor cenab mustazafları. Mirasçılar kıldık, onlar hakim olacaklar diyor. Yani Beni İsrail, Hazreti Davut'un soyu, yani Mehdi, yani Mehdi ve ta talebeleri. Biz Beni İsrail'iz. Ben Beni İsrail'im. sizlere de Beni İsrail'siniz. Bizler Mehdi talebesiyiz. <gülüyor> Mehdi talebeleri Beni İsrail'dir. Tövbe Suresi 132 Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar, konuşarak. Yani mesela internette konuşması yazılıyor kitaplara konuşmaları yazılıyor. Ağızlara derken ağzından çıkan sözler yani o fikirleri ağızla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Şu anda da bunu yapmaya çalışıyorlar. Dünyanın her tarafında demeçlerle, konuşmalarla, radyo, televizyon programlarıyla Mehdi gelmeyecek, Mehdi gelmeyecek, Mehdi gelmeyecek, İsa gelmeyecek, İsa gelmeyecek. Allah'ın nurunu, Mehdi'yi kendilerince söndürmek istiyorlar. Bak ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Bütün kanallarda çıkıyor. <gülüyor> Oysa diyor Allah, karşıtlar, karşıt olan kişiler istemese de, Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Mehdi'ye hakim etmekten başkasını istemiyor, denem Cenab-ı Allah. Ahir zaman işareti. Tabii Mehdi'ye karşı olanlar, Küfür içindedir demiyorum ben. Ama bilgisizlik içindeler. Yanlışlık içindeler. Yine Saf Suresi 8 Onlar Allah'ın nurunu ağızlarla söndürmek istiyorlar. O televizyon programlarına bakın. Mehdi alametleri de çıkmadı. Mehdi de çıkmayacak. İsa inmeyecek. İddiat İslam'da olmayacak. İddiat-ı İslam hiçbir zaman için olmaz, işte insanların beşte bir ancak Müslüman olur, böyle bir şey yoktur gibi ağızlarıyla Allah'ın nurunu, iddiat İslam'a, İslam'ı, Mehdi'nin çıkışını, İsa Mesih'in çıkışını, insanların mutlu olduğunu durdurmaya çalışıyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Ben yapacağım ya bak, Allah, tamamladım demiyor Cenab-ı Hak, tamamlayıcıdır. Nasıl tamamlıyor? Mehdi ile tamamlıyor, İsa Mesih ile tamamlıyor. Öyle olsa Allah tamamladım derdi. Tamamlayıcıdır, tamamlayacak. Kafirler hoş görmese bile, yani küfredenler, İslam'a karşı olanlar tabii ki bundan hoşlanmayacaklar diyor Cenab-ı Allah. Onlar hoş görmese de iddiaat İslam olacak, terörde kalmayacak, anarşide kalmayacak, silahlar tutacaklar. Ahzab Suresi 27'ye ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere miras çıkıldı. Allah her şeye güç yetirendir. Bütün dünyaya hakim olacaksınız diyor Allah. Topraklarına, yurtlarına, mallarına ayak basmadığınız her yere miras olacaksınız. Yani siz her yerde olacaksınız diyor Müslümanlar. Ben İsrail, yani Mehdi talebeleri. Beni İsrail'i Tevrat tarif ediyor. Yakup oğullarının yönetimindeki mümin müslümanlar. Yani Mehdi'nin liderliğindeki Müslüman milletimiz inşallah. Onun içerisinde tabii İsrail de var. Onlar da çünkü hakkı hak olarak inşallah ileride kabul edecekler. İlk önce Tevrat'ın aslını oynayacaktır. Mehdi onları Tevrat'ın aslıyla yönetecek oğullarına bir mirasçı olarak bir güzellik olarak bir koruyucu olarak onları koruyup koza, kollayan onlara iyilik, bereket, bolluk getiren bir şahıs olarak Mehdi zuhur ettiğinde Beni İsrail 3000 yıldan beri görmedikleri sevinci, mutluluğu, güzelliği yaşayacaklar Mehdi'nin bir alameti de Hazreti Süleyman'ın mescidini yapmasıdır Mescidi yaptığında İsrail bayram edecek inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Mehdi Hazreti Musa'nın sandığına getirip Hazreti Süleyman'ın mabedinin önüne koyduğunda peygamber diyor ki, pek azı dışında bütün Müslümanlar Museviler Müslüman olur diyor. Az çok az dışında hepsi Müslüman olacaklar diyor şimdi bütün vaat olmuş çünkü Tevratın dediği olmuş. Tabii. Hale evet. Nehm belli ki Mehdi. Yani belli ki Mesih o. E, sandık da gelmiş. Sandık zaten alamet Tevrat'a göre çok net ve sandık sadece onun getireceği, getirebileceği bir şey. Yani Mehdi ait bir şeydir. Tabii. Sırf o yaptığına göre. Tabii, tabii. O o. E, Kuranda da ona işaret ediyor. E, huzur ve sekilnet getireceksin diyor sandık. Ona işaret ediyor Allah. Bir alamet olduğunu söylüyor Allah Kur'an'da, sandığı, kutsal sandığı. Ali İmran Suresi 139, gevşemeyin diyor Allah. Gevşemek ne demek? Teyakuzu azaltmak, sıklığı azaltmak, presi azaltmak, güçlü atakları azaltmak, gevşemek, gevşek. Çok güçlü olun diyor Allah, çok atak olun. Üzülmeyin, haram kırmış. Bütün Müslümanları Allah bu ayetle üzülmeyi haram kırmış. Gevşemeyi de haram kılmış. teyakuz ve atak halinde olacak. Üzülmeyi de haram kırmış. Eğer gerçekten iman etmişseniz, samimi iman ediyorsanız, en üstün olan her yönden ama askeri, siyasi, politik her yönden üstün olan sizsiniz diyor Allah. Size söz veriyorum, garanti veriyorum diye Allah. Mehdiyetin bir başka açıklamasıdır bu ayet. Hac suresi 41. Onlar ki yani Mehdi talep Onlar ki diyor. Ayetin ifadesi o inşallah. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir. Yeryüzü neresi? Dünya. Dünyada kendilerini yerleştirir. Bütün dünyaya hakim eder. İktidar sahibi kılarsak dünyanın iktidarına dünya devletine hükümet ederseniz, ettiğinizde ki edeceksiniz. İktidar sahibi kılarsak onlar Dost doğru namazı kılarlar. Mehdi ve talep eder. Dost doğru namaz tam tarif edildiği gibi. Zekatı verirler. Bol bol mal dağıtırlar. Mehdi'nin şey olur. Gelir diyor. İki rekat namaz kılar diyor. Evet. Zekatı verirler. Malı dağıtırlar. Maruf'u emrederler. Güzelliği söylerler. Anarşiden, terörden, savaştan kaçınmayı, kardeşliği, barışı, iyiliği, güzelliği emrederler. Münker'den sakındırırlar. Kan dökmekten, şiddetten, savaştan kaçındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Hepsini Allah yapar diyor. Ayet diyor Allah. suresi 41. Yunus suresi 82. Şeytan Allah'a sınırlarım. Allah suçlu, günahkarlar istemese de, suçlu ve günahkarlar istemezler diyor Allah. Neyi? Hakkı. Hak ne? İslam. Hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle, Kur'an'ın hükmüyle, Kur'an'ın kelimeleriyle, Mehdi'nin dilinden dökülen kelimelerle, İsa Mesih'in ağzından çıkan kelimelerle, yani Kur'an hükümleriyle gerçekleştirecektir. Gerçekleştirecek ne demek? Vaatten, vaatten evet. gerçekleşmeye dönüşecek. Vaatten, gerçekleşmeye dönüşecek. Bak, gerçekleştirecek ne demek? Somut, elle tutulur, net hale gelecek. Yani olay tahakkuk edecek diyor. Gerçekleştirecektir. Suçlu günahkarlar istemese de yani onlar direnecekler diyor karşıtlar. Direnecekler. Hakkı hak olarak kendi kelimeleri gerçekleştirecektir. Hak her yere hakim olacak diyor Allah.